Ellerinde kalaştık o Ona parasını ver buna, buna bir ot Yaktılar gecemizi tamam bir dur Gülmeyi öğretin ağlamaz o Bedel ödemişsiniz tamam, tamam ne hoş Saylan hayalleri kenara puş Al şu emaneti beline koş İcraat gösterin bunlar boş Sigarını sar hadi yan yan git Hayatım itiyor kaptan kim Gece karanlığı ve bir iblis Kafamız güzelken ev bize çip Kolay sanıyorsun evde geçim Gezersin sokakta kralım deyip Her yeri evin sanma abisi Takar emaneti geçer biri Ağlama gül benim mahvettin var dertlerin içinde kaldım ya sokakta çok ses oldumsa kendime geliyorum kardeş sağ seçiniz gelmiyor birazcık var. var koskoca dünya geliyor dar bu yıl da olmadı güzel, güzel bir kış hiçbir derdimi anlamaz artık nasıl da hayatta kaldım nasıl da hayatta kaldım yaşadıklarımı bir görsen yaşayacaklarımı bir görsen anlamaz ruhum fakirse anlamaz ruhum fakirse dinleme onları sadece dinleme onları sadece ya, ya, ya, ya. Karakol ifade neyse müdafaa Kafanız güzel tek bir dumanla. Az değil 5 yıl geçti zamanla, Ömrümü aldı götürdü zamanla. İçimde ateş ve kapımda polis var Gecenin köründe sokakta çatışma İntihar et ama düzene alışma Güldürenle koş üzene bulaşma 4 kişilik ortamda cigarayı döndü Kişiliği olmayan sen hada öldü döküp döküpte söndür Biç kalifa dinleyerek gecemizi böldü Hayalini nasıl da bir gecede gömdü Eroyni çok kişinin sistemi çöktü Dost bildiklerin arkadan öptü. Elini uzatanlar sırtını döndü İstemem sizde kalsın Sana sus desem de bizde yan Vettii bab artık ama çok çalıştık Biriktirdiklerini pisle artık Bütün dostlarımızı bizde sandık Ama çok yanıldık aptal sanıldık Biz yolunuza mermi serdik Gerisini siz düşünün artık Nasıl da hayatta kaldım Nasıl da hayatta kaldım? Yaşadıklarımı bir görsen. Yaşadıklarımı bir görsen. Anlamaz ruhum fakirse. Anlamaz ruhum fakirse. Dinleme onları sadece. Dinleme onları sadece. Nasıl da hayatta kaldım? Zor, zor Yaşadıklarımı bir görsen Çok, kork Anlamaz ruhun fakirse Yok, boş Dinleme onları sadece Sen, koş Nasıl da hayatta kaldım? Zor, zor Yaşadıklarımı bir görsen Çok, Anlamaz ruhun fakirse Yok, boş Dinleme onları sadece Sen, Bosch, Bosch.